18.86 Euro 20.17 altın s03. borsa 5.27 ve Bitcoin 24.632 ile günü serişle kapatlar. İçiden deprem raporu yayınlandı. Hatay ve Adıyaman'da zemin sıvılaşması binaların yıkılmasına neden oldu. İzmir'e korkunç olay meydana geldi. Tartıştı eski sevgilisi ve araya girmek isteyeni yaralayan şahıs ardından intihar etti. Enkazdan 56 saat sonra ağzına tünle çıkartılan yaşlı adam yaşadığı mucizelerini anlattı. Nur ışıkları içeri aydınlattı dedik. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. Transfer dönemi uzatıldı. Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde yaşadığı olaya boğazda düğümlerle anlattı. Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz aslında dedi. Hatay'da yakalanan sahte doktor İzmir depremin dedi herkes kandırmış. Beni bugün bıraksanız yarın yine devam ederim dedi. Depremin ardından kahrenen görüntüler meydana geldi. Hatay hayale şehre dönmüş. Bu haberimize gün önce sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.